Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgenlerin 11. videosundayız ve ne anlatacağız size? Üçgende açı ortayı tek bir videoyla halledeceğiz inşallah. Ve buradaki anlatacağımız dersin pdf yine nerede? Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Orada açı ortayı başlığını görürsün zaten oradan PDF indir. Hadi bakalım indirdin çıktısını aldın masanın üstüne koydun hazırsın. Hadi o zaman biz de dersimize başlayalım. Açı ortay. Daha önce açı ortaydan bahsetmiştik. üçgende açıda. Ne demiştik? Açıyı ortalayan doğruya. Biz ne diyorduk? Açı ortay doğrusu adını veriyorduk. Şimdi ilk kuralımız şu. Açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Ayıldıkları yerlerde birbirine eşit. Ama biraz ezbere kaçıyor değil mi? Ezbere kaçmasın bakalım. İspatını yapalım. Şu açı ortay doğrusu buradan bir nokta alıp şunlara dikmeler çizdiğimde bu dikmeler birbirine eşitmiş. Niye? Hocam 90 var burada şuraya alfa dersem. burası da alfaysa alfa 90'sa burası betaysa alfa 90'sa burası da beta oldu evet Hocam şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer oldu hatta 90'ın karşısındakiler eşit değil mi evet ortak kenar burası E o zaman bunlar 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu e o zaman alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar eşitti Dolayısıyla kollar açısından dikler eşit oldu hatta beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenarda eşit oldu Ayırdıkları yerler de birbirine eşit oldu mu oldu Evet kollara çizilen dikmeler eşit ve ayrıtları yerlerde eşit oldu. Hatta açı ortayda kola bir dikme çizilmişse diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hatta bununla ilgili bir soru gelir mi hocam? Gelir. Dik üçgenden gelir. Daha dik üçgeni normal müfredatta görmediğimiz için sorusu buraya yazılmadı ama bazı arkadaşlar dik üçgen öncesinden işlemiş olabilir. Ben o zaman hemen şuraya bir tane soruyu patlatayım. Bak şöyle bir soru olsun mesela. Atıyorum şöyle bir açı ortaylık olsun. Şurası 90 derece olsun. 3, 4 olsun. Sonra şurada da şuraya çizsin. Burası x, burası da 8 olsun. Açıortay da bu. Bizden x istensin. Ne yapacağız burada? Hocam bak açıortay kola dik çizilmişse ne yaparız? Hop, diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Hocam 3'se 3, 3 ayırdıkları yerler de eşit olacak. 4'se 4. E hocam tamamı 8'di. Buraya 4 kaldı. Al sana Pisagor 3 4 5'ten 5 diye sonuca ulaşırız. Ya da farklı bir soru daha. bu birinci soru olsun, ikinci soruda şu olsun dik üçgeni görenler için söylüyorum ya da sekizinci sınıf hatırlarsanız bunu hocam şöyle dik üçgen şeklinde de karşımıza gelebilir bu. Bak dikkat şimdi dikkat edin bu soruya adam soruda şöyle bir şey versin tamam mı 90 derece olsun burası ve harfleri de yazayım bu sefer A B C D olsun ve A C uzunluğu şurası kaç olsun atıyorum burası. Kaç olsun? Yine 3 olsun fark etmez. AC uzunluğu da neye eşit olsun? BC artı 4'e eşit olsun. BC artı 4'e eşit olsun. E burada AD uzunluğu nedir diye sorulsun. Sorumuz bu sefer bu olsun. E hocam burada açıortay ortay biraz sonra göreceğiz. Kollar oranı tabanlar oranı eşit ama ne kolda oran var ne tabanda oran var. E ne yapacağız burada? Dikkat et burada AC uzunluğu BC artı 4 demiş. Yani AC uzunluğu BC artı 4. Yani ben buraya K dersem burası ne oldu arkadaşlar? K artı 4 oldu. Yine Kollarda bir oran moran yok. Bak çaktırmadan burada dik üçgen var ama açı ortay, kola dik çizmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer da biz bir dik çizebiliriz. Hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. Üçgen 3 üç olur. E, K iken ayırdıkları yerlerde birbirine eşit ya. K iken burası da K olur. E hocam tamam K 4. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Pisagor bağıntısı 3, 4, 5 üçgenden burası da ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Yani böyle sorularla da karşılaşabiliriz. Dediğim gibi bir olmadığı için buraya yazılmadı soru. Dik üçgende belki böyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz karşınıza çıkar diye ben bu soruları da kendim şu anda size gösterdim arkadaşlar. Tamam Şimdi geldik iç açı ortay bağıntısına. Bir üçgende bir iç açı eşit iki parçaya bölen doğruya biz ne diyoruz? iç açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Burada çok kolay aslında ve benzerlikte de biz bunu yapıyorduk. Hani kollar oranı tabanlar oranı ya da belli bir kaç şeklinde yazıyorduk ya. Burada da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Belli bir kaç şeklinde yazacağız. Hatta buradaki kuralımız ne biliyor musunuz? Kollar oranı tabanlar oranı hocam. Ya da açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranlamaya eşit hocam diye ezbere yazabilirim. Ama ya hocam ezberi bırak bize şey lazım. Ne lazım bize? Ya bir ispat lazım ki aklımızda kalsın diyenleriniz vardır. Tabi haklısınız. Açı ortay ve bundan sonraki çoğu konunun ispatı iki şeyden ispatlanıyor. Dik üçgenden ve benzerlikler ispatlanıyor. Genelde oranlama olduğu zaman benzerlikten 90'lık 90'lık yok ya oranlama var. Burada mesela PYR oranlaması var. Yani 2K 3K gibi bir şey olacak ya burada. Sen burada bu oran mantığını nasıl kullanırsın? O, ya buradan bu oran varsa oranın mantığını kullanmak demek ya buradan paralel çizeceksin ya da bunu uzatıp kelebek benzerliği yapacaksın. İstediğin şekilde yapabilirsin. Yani kelebek ya da temel oranlatı oluşturarak yapabilirsin. Şimdi buradan bir paralel çizerek. Hocam paraleli çizerek sonuca ulaşırız. Ama ispatı biraz daha uzun oluyor arkadaşlar buradaki paralelden. Ben şuradan şey yapmak istiyorum. Şuradaki oranlamayı şu şekilde kullanmak istiyorum. Bu oranlamayı dışarı doğru uzatıp şöyle dışarı doğru uzatıp şöyle şuna paralel çizmek istiyorum. Şu şekilde. E sonuçta amacımız benzerlikten mi ispatlamak? E, Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. O zaman çizgiye çizgi. ikizkenar kenar çıktı. B oldu. Bak burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. B bölü C'ye. Neye eşit? R bölü P eşit değil midir? Evet. B bölü C eşittir. R bölü P. İşte ispatı buradan geliyor. İstersen uzun uzadı ya, Hemen şuradan da ispatı yapayım. Hocam şuradan da şöyle paralel çizecek olursak. E, Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi ikizkenar kenar oldu burada. Hocam şu parçada şu parça eşit oldu. R'ye P oran var ya. Burası RK ise burası PK'dır. Hatta burası da pk oldu. Şimdi dikkat edin. Bunun tamamını oranı. Rk bölü rk artı pk. K parantezini alırsanız k'lar gidiyor. R bölü r artı p yaptı burası. Eşittir. Pk bölü CM oldu? Pk bölü c'ye eşit oldu. Arkadaş şurada pk artı rk'nın biz ne olduğunu biliyoruz? B. K parantezini alınca p artı r eşittir b'den. K'yı biz ne buluruz? B bölü p artı mi buluruz? Evet. Burada k yerine şey yaz direkt. Hani r bölü r artı p eşittir. P çarpı K yerine B bölü P artı R bölü C'si de var. İşler dişler yapınca hatta işler dişler yapmayalım şöyle. E, şunu şurayla çarpınca P artı R'ler gidiyor mu? Gidiyor. E, burada C bölü B'ye ulaşacağım ben ya da B bölü C'ye. P'yi de buraya alalım. O zaman R bölü P. Bak P'yi buraya işler dişler buraya alırsam. Yukarıda B kaldı aşağıda c'm kaldı? B bölü C'ye eşit oldu? Bakın. Gerçekten de R bölü P, B bölü C'ye eşit oluyor. Yani tabanlar oranı, kollar oranı. Ya yani tam tersi. Ta kollar oranı, tabanlar oranı şeklinde ispatını da yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evet benzerlikten ama siz de biz artık için kolayına kaçacağız biraz. Benzerlikten ispatını yaptık da açıortaylık ortaylık gördüğümüz zaman artık ne diyeceğiz? Hocam açıortayda ortayda çok basit kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani C bölü B soldan sağa soldan sağa P bölü R'ye eşittir. Ya bunu kullanacaksın? Ya da açıortayın ortayın sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamaya eşittir diyeceksin. Yani C bölü P eşittir B bölü R diyeceksin. Niye işler dışlardan geliyor? P'yi buraya at B'yi buraya at. Gerçekten C bölü P B bölü R'ye geliyor mu? Geliyor. İstediğini kullan. Hocam neye göre kullanacağız bunu diyenlere cevap. Ya soruda kardeşim bak şöyle bir şey gelirse. 6'ya 8 gelirse. Aa koldaki oran 6 bölü 8. Tabandaki oran da 6/8 olur hocam. 6k'ya 8k yazalım diyebilirsin. Ya da 6/8 3/4 ya. Buraya 3k'ya 4k yazabilirsin. Ya da sorusuna göre adam şöyle bir şey verdi. Açıortay verdi. 10 ve 5 verdi. Aa bu sefer açıortayın sol tarafında oran var. 10'a 5. 10k 5k yazabilirsin. Ya da 10'a 5 2/1 değil midir? Yukarıdan aşağıya 2/1 oran vardır deyip buraya 2k buraya da k yazabilirsin. İşte bu şekilde düşünüp de bu k katı şeklinde yazmak işimizi çok kolaylaştırıyor. Haberin olsun. Bu arada şuradaki NA'ya da biz A'dan çizilen açıortay, açıortay NA ile gösteriliyor. B'den çizilen NB, C'den çizilen de NC diye gösteriliyor. Açıortayların kesim noktasına da ne diyorduk? İç açıortayların kesim noktası denir. Hatta orası iç teğet çemberin merkezi adını alıyor. Aklınızda bulunsun. Bazen böyle cümlelerde duyarsanız afallamayın. İç teğet çemberin merkezi iç açıortayların kesim noktasıdır. Evet, şimdi örneklere bakalım. Hocam ne var burada? Şimdi bizden b ne isteniyor? Bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam burası x. BC de 15. Buraya 15 eksi x kaldı deyip şunu yapabilirsiniz. 6 bölü 9 o x bölü 15 eksi x diyebilirsin. Tamam sıkıntı yok. Ya da böyle diyeceğine kardeşim bizden x isteniyor. 6 bölü 9. a kolda oran var. 6 bölü 9 dediğimiz nedir? 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 3. 2'ye 3 oran var. Tabanda da 2'ye 3 oran olacak. E toplam 5k eşittir 15 ise... K'yı buradan 3 bulursun. X 2K'ya eşit olduğundan K yerine 3 yazarsak cevabı kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Bizden BN isteniyor. Gördün mü? Bu şekilde kat şeklinde gitmen tavsiye edilir. Geldik bir sonraki soruya. AC uzunluğunu 8 vermiş şurası. NC uzunluğunu 6 vermiş. Bak bu sefer açıortayın sağ tarafında bir oran var. O zaman ben de sol tarafında da aynı oran olduğunu söyleyebilirim. 8/6 8K 6K yazabiliriz ama en sadesini yazalım. 4/3 diye midir? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam şu üçgende de bir açıortaylık verilmiş bize. Evet o zaman biz bunu da kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım biz burada bunu. Hocam burada da 4K bölü 3K. Bak şu üçgende yukarıdan aşağı koldan kola oran. Yani kollardaki oran ne bu sefer arkadaşım? Hocam 4 bölü 3. Burada da 4 bölü 3 oran olacak. Yani 4 ense burası 3 en olacak. Zaten benden AD bölü DN isteniyor. Yani cevabımız 4 bölü 3 çıkar. Örnek 2 4 bölü 3 oldu. Geldik örnek 3'e. Evet, BD uzunluğunu 3 vermiş. AB uzunluğunu 6 vermiş. Hocam, açıortaylık var. Hop, burada sol tarafında oran var. Hemen ne diyeceğiz? Sağ tarafında da aynı oran vardır. 6k 3k yazma. 6/3 2/1 değil midir? Evet, burası 2k iken burası k'dır. Hocam DC isteniliyor. E ne yapacağız burada? Vallahi arkadaşlar, şöyle yapabiliriz aslında. İki farklı yolu var. Bir burada k, ya 2k yazdık ya. Kısa orbaantsından sonucu ulaşabilirsin. Yani daha görmedik ama 2k'nın karesi 6'nın karesi artı 3 artı k'nın karesinden sonuca ulaşabilirsin. K'yı buradan bulabilirsin. Ya da ne yaparsın? Hocam 2k'ya k'yı yazdık. Tamam eyvallah. Hocam burada açı ortay. Bak kola dik çizilmiş. Diğer kolada ben bir dik çizersem. Hocam bunun tamamı nedir? 2k. Bunun tamamının 2k olduğunu bulduk. E, burada açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ve ayırdıkları yerler de eşit olacak. 6 ise burası da 6. Buraya da 2k e 6 kaldı deyip. Burada bir Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabiliriz. Tabi burası da 3. Tamam gençler. Burada da k'nın karesi eşittir. 2k x 6'nın karesi artı 3'ün karesi deyip işlem işlem işlemle k'ya ulaşabilirsiniz. E şimdi dik üçgeni görseydik daha rahat yapardık aslında ama ya bu tür sorularda birkaç defa böyle buna da yer verdim. Çünkü bazı arkadaşlar dik üçgenin öncesinden işliyor. E hocam burada ne yapacağız? Ya şurada bu üçgende mavide pisagor yapacaksan hisset kardeşim. Hani bütün kenarlar var ya 3 varsa büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. K yerine 5 yazarsam. Ee, burada 5 yazdığımızda da hocam 10-6'dan burası 4 mü çıkıyor? Evet 3-4-5 sağlaması çıkıyor. Yani K'yı 5 buluruz. Bizden de ne isteniyor? 5 isteniyor zaten. Ya da burada hocam büyük dik üçgende 6 var ya büyük ihtimal 6-8-10 üçgendir. k K'yı 5 yazarsam burası da kaç yaptı? 10 yaptı. 6-8-10 sağlaması tuttu. Ya da Pisagor bağıntısından da yine K'yı 5 bulabilirsin. Bu birinci yol olsun. Bu da ikinci öbürü de ikinci yol olsun dostum. Evet her iki yolda da hissederek çözdük ama... E, Pisagor bağıntısında o yöntemle de çözmeyi de öğreneceksiniz. Gerçi hissetmeyi de öğreteceğim size. Evet örnek 3'ü 5 bulduk. Geldik örnek 4'e. Hocam açıortaylık var. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 9. Bc uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. Hocam koldaki oran bak açıortayın kolları burası. Koldaki oran 9 bölü 12. Yani 3 bölü 4. Hocam burası 3 kaysa burası da 4 kaysa. E şimdi hocam daha alanı da işlemedik. Evet alanı da işleyen arkadaşlar. E olabilir diye bunu da böyle verdim. İdare ediverir arkadaşlar. Bu da çok basit aslında. Şu alanları dağıtırken şu üçgenle bu üçgendeki alanlar dağıtılırken tabanlarla doğru orantılıdır diyoruz arkadaşlar. Onu da alanda söyleyeceğiz. E, alanda da böyle bir soruyu kaçırmamak için burada da yazmak istedim. Aslında 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A diyebiliriz arkadaşlar. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde. Çünkü 3 ka'nın tepesi burası ya 4K'nın da burası. 3A'ya 4A şeklinde yazılır. ABD'nin alanı 3A bölü. ABC'nin alanı da 7A yaptı. Değil mi? ABD bölü ABC isteniyor bizden. O zaman cevabımız 3 bölü 7 çıkar. Geldik örnek 5'e. Hocam açı ortaylık var burada. BD'yi de kaç vermiş? 12 vermiş. Bir de AC'yi de 12 vermiş. Bir de Ali Bey uzunluğunu 6 ve 9 da verilmiş. DC uzunluğu da 9 verilmiş. Şimdi gençler. Ne yapacağız burada? E hocam burada şu üçgende açı ortay var. Bakın şu üçgende de açıortay var. Alttaki üçgende de açıortaylık var. Şimdi ben burada. Buradaki üçgendeki açı ortaylıkta. 1'e 2 oran şeklinde yazalım. O kolay. Kollardaki oran 1'e 2. E hocam şunu yazalım. Buradaki oran kaça kaç? Hocam buradaki oranda 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 4. Yani şey olacak. Yani yapacak bir şey yok. Biz en yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Şuradaki oran kaça kaç? 1'e 2. Yazalım o zaman burası. Burası K iken şuraya kadar. Burası ne olacak arkadaşlar? 2K olacak. Bizden FC bölü BE isteniyor değil mi? Evet. FC bölü BE isteniyor. Yani ben FC'yi de ne yapacağım? X'i de K cinsinden bulacağım şimdi. E hocam tamamı 2K ise buraya 2K eksi. X mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi alttaki üçgen de bakalım. Koldaki oran 9 bölü 12. Neye eşit olacak? Tabandaki oranlamaya eşit olacak. Şunu siyahla göstereyim. Koldaki oran... Tabandaki oranlama eşit olacak. Yani x bölü bak buradan başladım ama. Sağdan sola 9 bölü 12. Sağdan sola x bölü şurası 3k x x mi yapıyor? Evet 3k x x yaptı. Sadeleştirsek 3 bölü 4 yaptı. 3'e böldün 3, 3'e böldün 4. İşler dişler yaptın. 4 x eşittir. 9k eksi 3x yaptı. 7 x eşittir. 9k yaptı. E buradan da x'i ne bulduk? 9k bölü 7 bulduk. Bizden ne isteniyor? fc. fc uzunluğu yani x x dediğimiz 9K bölü 7 bölü ne isteniyor? BE. BE de K yaptı. Şunlar da gidince cevapta ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü 7 çıktı. Yani koldaki oranlamayı bir yukarıdaki üçgende yazdık. Koldaki oranlamayı bir aşağıdaki üçgende yazdık. X'i de K cinsinden bulduk. Oranladık. Cevap çıktı arkadaşlar. Kolay. Sınavda ben olsam böyle bir soru sorarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geldik örnek 6'ya. DE ve AD açı ortay. Hem DE açı ortay hem de AD açı ortay. Yani şurada da açı ortaymış. Şöyle açı ortayla gösterelim. BE uzunluğu 12 verilmiş. EC uzunluğu 15 verilmiş. Alibey uzunluğu 21 verilmiş. Ve bizden AC uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar 12 ve 15 şuradaki üçgende var. O zaman şuradaki üçgene yoğunlaşalım. Buradaki üçgendeki koldaki oran nedir? Koldaki oran 12 bölü 15. Yani 3'e böl 4, 3'e böl 5. Hocam burası 4K'ya. Burası ne oldu? 5K yaptı. Değil mi? Evet 3'e böldün 4, 12 bölü 15. 3'e böldün 4 3'e böldün 5 Tamam 4K'ya 5K yaptı E şimdi ne yapacağız hocam Büyükteki açı ortaya bakacağım Büyükte de kollar oranı Tabanlar oranına eşit değil midir Evet yani 21 bölü X eşittir 4K bölü 5K'ya eşit değil midir Aynen öyle E o zaman ne oldu arkadaşlar Burada K'lar gitti işler dişler 4X eşittir e 105 yapar Ve X'i de böylelikle 105 bölü 4 olarak buluruz Her zaman tam sayı çıkacak değil ya Bazen de böyle sorularla da karşılaşabiliriz. Evet aslında bu soruyla bu soru hemen hemen aynı mantıkta. Bu ikisinin benzeri bir soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. İki tane açıortayı ortaya aynı anda kullandık. Aynı tabanlı olarak kullandık. Evet geldik örnek yediye. ABC çevresi en az kaçtır? Evet üçgen eşsizliği sorusu. Arkadaşlar şimdi ne demiş? X ile Y eleman tam sayıymış. Ha, bunlar tam sayıymış. O zaman ben burada X yerine tam sayı y yerine tam sayı değer yazmayı düşüneceğim. Hocam burada açıortaylık ortaylık var. Tabandaki oran 4 bölü 7 Koldaki oran da 4 bölü 7 olacak Yani burası 4K iken burası 7K olacak Hem 4K Bir tam sayı olacak hem 7K Bir tam sayı olacak ABC'nin çevresi en az kaç santimetredir Diye soruluyor mu bize Evet e o zaman arkadaşlar ne diyeceğiz K yerine biz Tam sayı değer yazmak zorundayız Hocam ben K yerine 1 yazarım K yerine 1 yazarsam X ne olur 4K olur Yani 4 olur Y ne olur 7K olur ama dikkat et. Burada ABC'nin çevresi en az kaçtır diye soruluyor değil mi? Öncelikle neyi yapmamız lazım? Bu yazdığım şey yanlış, hatalı. Niye? Göreceksiniz şimdi. Hocam burada bir üçgen esitliği uygulayalım. Üçgen esitliği burası 11 değil mi? Evet. 11 neyle ne arasında arkadaşlar? 11 şu ikisinin toplamıyla farkları arasında. Toplamı kaç? 11K ile farkları kaç? 3K arasında olacak. Yani buradan 3K küçüktür 11 geldi. Dikkat 3K küçüktür 11 geldi. K'yı buradan 11 bölü 3 olarak buluruz. Şu ikisine bakacak olursak da 11 küçüktür 11K ise 1 küçüktür K olacak. Yani sen burada K yerine 1 veremezsin. Zaten 3 kereksizliği sağlanmıyor. Yani senin K değerine çıktı? K 11 bölü 3'ten küçük 1'den büyük. Yani senin K değerin 1 ile 11 bölü 3 arasında hem 4K'nın hem de 7K'nın da tam sayı olması lazım. K yerine en küçük ne yazabilirim? 2 yazabilirim. Ozan K yerine 2 yazacaksam burası 8 olur. Burası da 14 mu olur? Evet. Üçgen eşsizliği sağlanıyor mu? Sağlanıyor da zaten. Sıkıntı yok. Ozan ABC'nin çevresi ne olacaktır? 8, 14 ve 11'in toplamı yapacaktır. Değil mi? Evet. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 22 yaptı. 22 artı 11 de 33 mu yapıyor? Evet. Çevreyi böylelikle 33 olarak bulmuş oluruz. Dikkat. Çevrenin en az değeri soruluyor. Üçgen eşsizliği olduğu belliydi. K yerine 1 yazamıyoruz. Çünkü 1 ile 11 3 arasında. K yerine en küçük ne yazabiliyoruz? 2 yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet cevap 33 çıktı. Örnek 7'de. Güzel bir soru. Eski konularla da böyle karıştırılabilir. Ya da farklı konularla karıştırılabilir arkadaşlar. konu Evet şuraya bakacağız. DE'yi kaç vermiş? DE'yi 12 vermiş. EC'yi 16 vermiş. EC'de 16. Şimdi arkadaşlar dikkat edin burada. Şurada özel bir durum var. Dik... Hem... Hem yükseklik hem de açı ortay. Evet gençler fark ettiniz mi? Hem yükseklik hem de açı ortay nerede oluyordu? Hocam ikizkenar kenar oluyordu. Bir doğru hem yükseklik hem de açı ortaysa bu nasıl bir üçgendir? İkisi kenar üçgendir. Ve aynı zamanda ikizkenar kenar üçgende çizilen yükseklik nedir? Kenar ortaydı. E hocam şu dik üçgen. Bak burası 90. 90'dan çizilen kenar ortay oldu. Eşit eşitse burası da eşit olmaz mı? Muhteşem üçten dolayı olur. 16 ise burası da 16 burası da 16 oldu bu oldu. Bizden ne istenildi B'de. Artık BD'ye ait pisagor bağıntısı yapacağız. Yani şöyle bir dik üçgen geldi arkadaşım. 12 16 x isteniliyor bizden. Şuradaki x isteniliyor. E nasıl yapacağız arkadaşlar? Ya dik üçgen pisagor bağıntısı bazı arkadaşlarınız gördü bazılarınız görmedi. Direkt x kareştir 12'nin karesi 16'nın artı 16'nın karesi şeklinde yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmaya gerek var mı? Yok. Direkt özel üçgen 8'in sınıftan hatırlarsanız. Hocam ortak çarpan 4. Bu 4 çarpı 3. Bu 4 çarpı 4. Bu da 4 çarpı 3. 4, 5 üçgeninden cevap kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Evet. Örnek 8 böylelerine çıktı. 20 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 9'a. Şimdi burada da yine ne var? Hem yükseklik hem kenar ortay. Ya daha önce ek çizimde bahsetmiştim yani üçgende açıda bahsetmiştim. Bu önemliydi. Bir doğru. Hem ya yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa bu nedir? Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Yani 15 ise burası da 15'tir. Buraya ne kaldı o zaman? 9 kaldı. Ve aynı zamanda bu da bir açıortaydır ortaydır. BD isteniyor bizden. Şuradaki BD isteniyor. Tamam şu BD'ye de X diyelim. E hocam şuradaki üçgende artık şuradaki doğru ne oldu arkadaşlar? Bu, bu Bunu da kullanmalıyız biz. Bu doğru açıortay ortay ya. Hocam açıortay ortay şu açıortayın ortayın kolları oranı. Tabanları oranına eşit değil mi evet 15 bölü 2x eşittir 9 bölü 6 olmak zorunda 2 ile sadeleştirsen 2 ile sadeleştirsen 3 3'lerde sadeleşince 3 yaptı 3 ile de 15 sadeleşince 5 yaptı ve x de 5 buluruz arkadaşlar zaten bizden de bd isteniyor bd de x e eşit yani x kaç çıktı arkadaşım 5 çıktı evet eski konular bu şekilde karşımıza çıkabilir lütfen dikkat arkadaşlar. Örnek 9 böylelikle 5 çıktı açı ortay. açıortay açı ortay zevklidir. Kollar oranı tabanlar oranı ve eski konularda karşımıza çıkabiliyor ya da farklı konular bu şekilde karşımıza çıkabiliyor arkadaşım. Evet geldik dış açı ortay bağıntısına. Dış açı ortay da çok basit arkadaşım. Bak dış açı ortay dediğimiz ne biliyor musunuz? Şu dış açı ortay bu üçgende dış açı ortay. Bak bir üçgenin dış açısını ortalayan doğruya biz dış açı ortay doğrusu adını veriyoruz. E dış açıortay doğrusu nedir arkadaşlar? Dış açıortay doğrusunda da kuralımız şu, hocam şu bölü şu b bölü cye eşit diyorlar. Ama hocam ya ezbere yapmayalım lütfen. Yani ezbersiz yapalım bu işi diyenlere ya şurada bir oran var ya oran mantığını kullanmak demek genelde ispat nereden çıkıyor benzerlikten. Bak şuradan bir paralel atarsak şuna, hocam paraleli attık. Paraleli atınca şurada açıortaylık da var. Açıortaylık bir işimize yarıyor mu bizim? Şurada sadece buradaki açının... Eşitliğini gösteriyor bize. Şu açı ortaylık. Şu anda şöyle bir işimize yarıyor bak. Şurası. Şunlar paralel ya. Şöyle Z'den dolayı çizgi açısı oldu. Yani B ise burası da B mi oldu? Evet. E madem burası B oldu. Şimdi şunun tamamını oranı. B bölü C'ye mi eşittir? Evet. Gördün mü? D bölü D artı A niye eşit oldu? B bölü C'ye eşit oldu. Nereden geldi? Temel orantıdan. İspat nereden çıktı? Benzerlikten çıktı. E şimdi arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum. Aklınızda kalsın diye. İspatını da yaptım. Aklınızda da kaldı. O şekilde de yapabilirsiniz de. Sıkıntı yok. Ama işimizi kolaylaştırmak lazım. açıortay ortay ve kenar ortay. O özel durumlarını bilmek lazım. Dış açıortayda ortayda da şunu yapıyorsunuz. Dış açıortayın ortayın değdiği yerden başlıyorsunuz. Bak dış açı ortay. Hop şuraya gelmiş bu. Değdiği yerden başlıyorsunuz. Şu üçgenden dış açıortay ortay çizmiş ya. Dış açıortayın, ortayın. ilk değdiği yerden son değdiği yere kadar oranı. D bölü D artı A eşittir. İlk ok nereye değiyor? B bölü ikinci ok nereye diyor? C diyeceksiniz. B bölü C'ye eşittir diyeceksiniz ve olay bitti. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Ya da bazıları hilal te tekniği diyorlar. Şöyle hilal oluşturuyorlar. Hocam şöyle ve şöyle hilal oluşuyor bak. D bölü B. D artı A bölü C şeklinde de söylüyorlar ama bence gerek yok. Dış açı diye bir yerden başlayıp tekrarla şu bölü tamamı ilk ok B'ye diyor. ikinci ok da C'ye diyor. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Hemen örneğine bakalım. Şurada şurası. Bakın şu üçgenden ne çıkmış? Dış açıortaylık ortaylık çıkmış. Hemen dış açı başlayalım. 8 AB uzunluğu 8 AD uzunluğu 6 verilmiş. Sonra BD uzunluğu da 7 verilmiş. Hocam dış açı ortayında 7 yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı yani X bölü X artı 7 eşittir. 6 bölü 8 arkadaşım. 6 bölü 8 sadeleştir. 3 bölü 4 İşler dışlar yap. 4 X eşittir. 3 X artı 21. Ve de böylelikle kaç buluruz? 21 olarak buluruz. Evet sorunun doğru cevabı 21 çıktı. Geldik buraya. Şimdi dikkat. Hocam şurada hem iç açı ortay hem de dış açı ortay verilmiş. Öncelikle seni bir konuda uyarayım. Arkadaşım şuraya bir alfa alfa buraya da bir beta beta dersen 2 alfa artı 2 beta nedir? 180. Alfa artı beta ne yapıyor? 90. Eğer doğrusal açıda açı ortaylar yan yana gelirse o açı bir birer açısını alan doğru şuradaki 90 derecedir. Bazen buradaki dik üçgeni kullantırabiliyorlar. Yani aklında bulunsun hemen buradaki 90'ı yapıştır. Şu kenarlar varsa belki Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirsin. Ama buradaki kenarlar yok Pisagor'dan yapmayacağız demek ki. O zaman sildim ben burayı. E ne yapacağız hocam? Bak şuradaki üçgende iç açı ortaylık var. Hocam iç açı ortaydaki tabandaki oran ne? Hocam 2 bölü 4. 1 bölü 2 oran var. Koldaki oran da 1 bölü 2 oran olacak. Bak iç açı ortaylığı yazdım. Sonra dış açı ortay. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 6 eşittir. İlk ok nereye değiyor? 2k'ya. İkinci ok nereye değiyor? 2k'ya. K bölü 2k'ya oranlamasına eşittir. İşler dışlar 2x eşittir x artı 6'dan. X'i de böylelikle ne buluruz? 6 olarak buluruz. Yani cevap 6 çıktı. Ve güzel bir soru. Ben olsam sınavda sorarım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam yani çünkü burada 2 var 4 var. Hem iç açı orada hem de dış açı ortayı kullandık yani her iki kazanımı da birlikte sorduğumuz için güzel bir soru. Sınavda ben olsam sorarım. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar ana 20 var 80 var. E bunlar özel bir açıda değil. Özel üçgen falan da yapamıyoruz. Ne yapacağız hocam? Şimdi iki açı yan yana geldiği zaman. İyi dinle beni. İki açı yan yana geldiği zaman özel durumu var mı yok mu diye inceleriz. E hocam 20 ile 80 açıların nesi özel? Bak özel durumu dediğimiz durumlardan biri de 180'e tamamlayan açısıdır. 20 ile 80'in toplamı kaç? 100. 180'e tamamlayanı kaç? 80. A özel bir açı durumu var. Yani 180'e tamamlayanı. Ya buradaki 180'e tamamlayanı 80 ama 80'ler yan yana gelmedi. Ya bunu uzatırsın ya da bunu uzatırsın. Bunu uzattığın zaman da burası 80 çıktı. A dış açı ortay çıktı hocam. Neymiş? İki açının, iki tane açının yan yana gelme durumunda özel bir durum yoksa 180'e tamamlama özel durumunu düşün. Büyük ihtimal açılar yan yana geliyor. Mesela şöyle olsaydı arkadaşlar şu şöyle olmuş olsaydı burası 40 burası 70 olmuş olsaydı hocam 40 ile 70'i toplamı 110 180'e tamamlayanı 70 ya bunu uzatacağım 70'ler ya yana gelmiyor ya da şunu uzatacağım 70'ler yan yana geliyor yani şu üçgende dış açı ortay o zaman şunun şunun oranı bunun bunun oranı diyeceğim ve olayı bitireceğim tamam mı? Evet buraya geldik şimdi dikkat et bu ne oldu şu üçgende dış açı ortay oldu dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum şunun tamamını oranı neye eşittir? 4 bölü 6'ya eşittir Hocam 4 bölü 6 dediğimiz nedir? Artık biraz da kafadan yapalım. 2 bölü 3'tür. Yani şunun tamamının oranı 2 bölü 3. Yani burası 2K iken tamamı 3K olacak. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. Benden CD 2K bölü. BC isteniyor, K isteniyor. E K'lar buradan gitti arkadaşlar. cevapta kaç yaptı o zaman? 2 yaptı. Ya da sen buraya X derdin, Y derdin. X bölü X artı Y eşittir. 4 bölü 6 derdin. X, Y cinsinden bulurdun. İslam kalabalığı da sonuca ulaşabilirdin. Ama burada da artık böyle bir şey varsa özellikle bu kollar varsa şunun tamamının oranı 2 bölü 3 ya. 2K iken tamamını 3K yazıp buraya da K yazabilme ihtimalini de size göstermek istedim arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Bazen öyle iç açı ortaylar, dış açı ortaylar hali hazırda verilmiyor. Bizim bulmamız isteniliyor. İşte Bizim bulmamız istenilen sorularda bize biraz zor geliyor arkadaşlar. Orada da verilen bilgileri kullanmaya çalışacaksınız. Arkadaşlar BAD açısı alfa iken ne verilmiş? ADB açısı iki alfa verilmiş. Hmm. Bir de ikizkenar kenar verilmiş. Ya sen şimdi aslında ben de aynı şekilde. Hocam alfa iki alfa varsa ben bu alfa iki alfayı nasıl kullanırım? Alfayı parçalarım genelde de öyle yapılır. Evet alfa alfa şeklinde parçalarım. Ama açı ortay yapınca tamam burada bir x kenarlık geldi ama ne burada kollar oranı var ne burada tabanlar oranı var. Ya da sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranlama eşit değil. Demek ki bu yaptığım hamle yanlış bir hamle. Evet normalde böyle alfa iki alfa gördüğümüz zaman bunu yapmak çok çok çok mantıklı olur arkadaşlar. Ama başka ne yapacağız? O zaman verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Şimdi dikkat. Hocam adam bize 6'yı 8'i 8'i boşa boşuna vermemiştir. Bak dikkat et. Şimdi dikkat et şuradaki üçgen nasıl bir üçgen? Ya ikiz kenar üçgen. Aa, i̇kiz kenarlığı demek ki ben burada kullanacağım. Hocam ikiz kenarda tabanına ait yüksekliği çizsem. Ya hocam şuradan bir yükseklik çizsem. Tabanı iki parçaya bölüyor falan filan diyebilirsiniz ama. Sen bir yükseklik çizdiğin zaman sadece 3'ü 3 üç böldüm Pisagordan da belki burayı bulabilirsin. Alfa ile iki alfa arasında bir ilişki kurabiliyor musun? Kuramıyorsun. Yani bir hamle yaptığın zaman sonuca ulaşamıyorsan o zaman dur. O silmesini de bileceksin. E başka ne yapacağım? İkiz kenarlığı kullanayım. Biz ikizkenarlığı kullanamıyorsak böyle uzunluklarla ilgili dik üçgen çizerek kullanamıyorsak açılarını düşünürüz genelde. Hocam şurada kaç açıyla burada kaç açı? Taban açıları birbirine eşit mi? Eşit. Bak, ikizkenarın taban açıları birbirine eşit ya. Noktanın 180'e tamamlayanı burada 2 alfa mı? Evet. E noktanın 180'e tamamlayanı 2 alfa olacak. Burada alfası var. Ben şunu uzatırsam burası da alfa yapmaz mı? Yapar. Ana ne çıktı burada? Bak, bu dış açıortay oldu. Şuradaki üçgende dış açıortay oldu. Yani Açıları yazdık noktanın 180'e tamamlayan 2 alfa noktanın 180'e tamamlayan 2 alfa olduğundan alfası buradaysa burası da alfa oldu. Evet dış açı ortay çıktı dış açı ortay şunun tamamının oranı x bölü x artı 8 eşittir 6 bölü 8 olacaktır. E buradan 3 bölü 4 işler dişler yapınca 4x eşittir 3x artı 24'den x'i de ne buluruz 24 olarak buluruz. Yani örnek 13 böylelikle 24 çıktı. Zor bir soru mu? Evet zor geliyor ama bu verilenlerin mantığını kullanmadığımız için. Ben de sorularda genelde zorlandığım için zaman ne yaparım? Verilenleri böyle kullanmaya çalışıyorum. Acaba bu niye verildi bana? O ikiz kenarlı tabanına ait yükseklik çizeyim diye mi verildi? Ya da ikiz kenarlı zaten iki şekilde kullanırız. Ya açılarını kullanırız ya tabanına ait yükseklik çizerek kullanırız. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet örnek 13, 24 çıktı geldik örnek 14'e. Öncelikle burada bir 90 derece var. Yani ne var burada? Bir dik üçgen var. Daha dik üçgeni görmedik ama bu 3'ün 3 üç katı, bu 3'ün 5 katı, burası da 3'ün 4 katı. Burası kaç olur? 12 olur. Dik üçgende öğreneceksiniz ama bazı arkadaşlar öğrendiği için böyle bir soruyu yazdım. Ee, ya da soruda şöyle bir şey varmış gibi algılayın. Hocam burası 9 12 15 verilmiş. Tamam öyle. Verilmiş bir bilgi olarak düşünün sadece burayı. Hani dik üçgende kattım. Dik üçgenden öncelikle burayı bulacağız ya da soruda verildi. Şimdi soruyu okuyayım. ACB ile EAC tümler açıymış. ACB açısı burası alfa iken burada kaç neymiş arkadaşlar? EAC açısı tümler. Yani alfa'nın tümleri nedir? Hocam 90 eksi alfa'dır. E burada ne oldu? Hocam burası alfa, burası 90 eksi alfa. Şurada da bir dik üçgen var ya. Dik üçgende şu diğer iki açının toplam 90 yapacak ya. O zaman burası da 90 eksi alfa mı oldu? Evet. Bak dış açı vermemişiz vermemiştiz ama. Kendiliğinden şurada dış açıortay ortay çıktı mı? Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende bir dış açıortay ortay çıktı. Dış açıortayın ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı. Zaten bizden x isteniyor. x bölü x artı 12 eşittir. 9 bölü 15 diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. 3'e böl 3, 3'e böl 5 işler dışlar. 5 x eşittir. 3 x artı 36 yapar. 2 x eşittir 36'dan. x'i de böylelikle kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle 18 oldu. Örnek 14'te. Ve geldik son soruya galiba. Evet son sorudayız. Örnek 15'teyiz. ABC bir üçgen bir de şu açılar eşit verilmiş. Burası da 90 derece verilmiş. Bak dikkat şurası 90 derece. AE ile AC. Bak dikkat et şurası. AE ile AC. Yani şurası bir ne? Dik üçgen. Dik üçgenin kenarları var mı burada? Yok. Dik üçgeni kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Pisagor bağıntısından çıkmayacak. O zaman buradaki 90'lığı ben nasıl kullanabilirim? Ya öncelikle bir de burada açıortaylık var ya 2K 3K yazabiliriz tabi ki. Ama şu açı ortaylığı benim kullanmam lazım. Tamam. 2K'ya 3K yazdım. Başka türlü kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. O zaman şuraya bir açı yazayım. Alfa alfa. E bu tam 90 derece verilmiş ya. Ben bunu kullanmak zorundayım. Burası ne oldu? 90 eksi alfa oldu. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? Açılar yayana gelince 180'e tamamlayan açısı özel bir açıdır demiyor muyduk? Evet. E şimdi burada. Şimdi şuradaki açının tamamına bakacak olursan Şurası 90 burası da alfa. 90 artı alfa değil mi burası? 90 artı alfanın 180'e tamamlayanı nedir? 90 eksi alfa değil midir? evet 180'e tamamlayan açısı özel bir açı çıktı mı çıktı. Çünkü 90x alfa burada da var. O zaman şunu şöyle uzatırsam. burada kaçı da 90x alfa yaptı mı yaptı. Bak burası da 90x alfa burası da 90x alfa. Hatta şu soruda ben seni ne demiştim. iki tane açı ortay yan yana geldiğinde şurada kaç 90 derece geliyor. Bazen bunu kullantırıyor demiştik dik üçgenden dolayı. Dik üçgenden kullandırmamış ama burada açı ortay verilmiş. Bir tanesinin 90 derece kapmış. Bir tane daha açı ortay var diyebilirsiniz. Bazı özel sorularda böyle sorularla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Ya da e, şuradaki mantıkta da söylemiştik. Açılar yan yana gelince özel bir durumu. Hani açıya daldın. Özel durumu nedir? 180'e tamamlayan özel durumunda unutma. E burada alfa alfa var. E burası 90x alfa. Şu açının tamamı 90 artı alfa. 180'e tahminleyen 90x alfa. E, 180'e tamamlayan açısını çizince 90x alfa çıktı. Yani şuradaki açılarımız ne oldu arkadaşlar? Açı oldu. Yani şu üçgende dış açı ortay oldu bu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarla şu bölü tamamı. Yani burası da x bizden zaten c'de isteniyor. x bölü tamamı. x artı 5 neye eşittir? Hocam x bölü x artı 5 2k bölü 3 k'ya eşittir. Bitti gitti. 2k bölü 3k. K'lar naray işler dişler. 3x eşittir 2x artı 10'dan x'i de ne buluruz arkadaşım böylelikle 10 olarak buluruz. Evet cevap böylelikle 10 çıktı ve açıortay konusunda bitirdik mi bitirdik. Böylelikle konuyu bitirdik arkadaşlar. Sırada ne var kenarortay var. Evet açıortay da güzel zevkli bir konu ispatlarında yaptık. Kollar oranı tabanlar oranı. İç açıortay da çok kolay ve çok zevkli. Dış ortayda da tekrarlı gidiyorsunuz böyle yine tabanlar oranı kollar oranı oluyor bu sefer ama tabanda biraz tekrar yapıyoruz değil mi? Evet her çeşit soruyu da gösterdim arkadaşlar sınarda çıkabilecek sorularda da gösterdim. E i̇nşallah faydasını görürsünüz o zaman diyoruz bir sonraki videoda kenar ortay konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.